Merhaba sevgili oğlak burçları Kasım 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar geçtiğimiz ay Ekim ayı itibariyle bir takım radikal değişimler yaşamış olabilirsiniz. Özellikle kariyer hayatınıza, geleceğinize dair önemli kararlar almış veya almak zorunda kalmış olabilirsiniz. Ekim ayı öncü burçları biraz zorladı açıkçası. Siz de onlardan birisi oldunuz. Bakalım Kasım ayı itibariyle sizlere neler bekliyor olacak. Yoruma geçmeden önce kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olarak bana desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz şimdi bakalım Kasım ayının gündeminde siz sevgili oğlak burçlarını neler bekliyor bu ay özellikle akrep ve boğa temasının ön plana çıkacağı ve dolayısıyla sizin yükselenize de güzel bir açı oluşturacağını söyleyebilirim bunun yanı sıra bu ay aynı zamanda çok önemli bir tutulma var ve 2022'nin aslında biraz daha hangi alanlarda hangi motivasyonlarda geçeceğini gösteren bir tutulmadan bahsedeceğiz. Dolayısıyla oldukça önemli bir aya giriş yapıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay zaten retroların birçoğunu geride bırakmıştık. Evet 4 Kasım tarihinde Akrep Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni aya baktığımız zaman sizin haritanızın 11. evinde etkili olduğunu görüyoruz. Bu yeni ay ile beraber özellikle e, parasal durumunuz, kariyeriniz, sosyal çevreniz, e, kitleler ve kalabalıklarla olan ilişkileriniz. Hayalleriniz, idealleriniz, hedefleriniz noktasıyla alakalı bir takım yeni gelişimler, yeni motivasyonlar var. Sanki yeni bir umut, yeni bir hayalin peşinden koşabilirsiniz veyahut hayalinizi gerçekleştirmek adına somut bir adım atabilir veya birinden destek alabilir. Bununla alakalı ilgili çevrelere, gruplara dahil olabilirsiniz. Yani bir derneğe, bir vakfa veya bir e, topluluğa dahil olabilirsiniz. Veyahut yeni bir dostluk, yeni bir arkadaşlık anlamına da gelebilir bu yeni ayın enerjisi. Aynı zamanda kariyer gelirlerinizle alakalı da yeni bir gündemi tetikleyebilir arkadaşlar. Zaten yeni ayları, dolunayları... Ayrıca videolarda paylaşıyorum sizlerle. O yüzden çok fazla e, kapsamına girmiyorum. 5 Kasım tarihine geldiğimizde aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs yay burcundan çıkıp burcunuza yerleşecek. Venüs'ün burcunuza gelmesiyle beraber biraz daha albeninizin artabileceği, e, fiziksel imajınıza önem vereceğiniz, insanların sizi daha çekici ve daha etkileyici bulduğu bir e, sürece giriş yapıyor olacaksınız. Burada tabi biraz lüks harcamalara yönelebilirseniz, biraz daha imajınıza yatırım yapabilirsiniz. Aynı zamanda girdiğiniz ortamlarda daha çok dikkat çektiğinizi fark ettirecek gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Aslında Kasım ayı boyunca bu durum etkili olacak. Bunun yanı sıra maddi durumunuz, kazançlarınız ve kariyerinizle de alakalı bir takım şanslı etkilerin yanınızda olacağını söyleyebilmek mümkün. Yine 5 Kasım tarihinde Merkür'de, e, terazi burcundan çıkıp akrep burcuna yerleşiyor. Merkür terazi burcundayken özellikle geleceğinizle alakalı bir takım kararlar aldınız. Belki somut adımlar attınız. Bunun yanı sıra e, bazı e, kararlarınızı insanlara duyurdunuz veya açıklamak zorunda kaldınız. Şimdi ise Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Güneş de hali hazırda orada. Zaten Akrep yeni ile beraber başlayan süreçte demek ki bir hedefiniz, bir hayaliniz var. Bu hayalinizin peşinden koşmak adına artık araştırmalar yapıyorsunuz. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Bununla alakalı bazı görüşmeler yapıyorsunuz. Ve kariyer gelirleriniz aynı zamanda terfi, ünvan değişikliği gibi alanlarda da şans olacağınız etkileşimler mevcut. Burada özellikle büyük hayal ve hedeflerinize ulaşmak adına çok güzel haberler alabilirsiniz. Aynı zamanda dostlarınızdan arkadaşlarınızdan da bir takım destekler görebileceğiniz, onların fikirlerinin de önemli olacağı bir sürecin sizi beklediğini göstermekte. 19 Kasım tarihine geldiğimizde ise bu ayın en önemli olayı Boğa burcunda meydana gelecek ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Bu ay tutulması 27 derece Boğa burcunda meydana geliyor olacak. Aslında bu ay tutulmasının birkaç önemi var. Öncelikle Akrep ve Boğa aksının ilk tutulması olmasından mütevellit. Oldukça önemli biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ikizler ve yay aksında tutulmalara deneyimledik. Bu sene ise Akrep ve Boğa aksı yani sizin haritanızda da 5. ev ve aynı zamanda 11. ev aksının tetikleneceğini görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda ise 6 ve 12. ev akslarınız tetiklenmekteydi. Demek ki artık bu e, içe dönüş, bu iş hayatıyla alakalı durumlar, kayıplar ve sağlıkla alakalı konular artık e, yavaş yavaş rafa kalkıyor ve siz daha çok aşk hayatınız Varsa çocuklarınızla alakalı gündemler, bir takım yaratıcı projeler, yaratıcı gündemlerle ilgileniyor olacaksınız. Belki de birçoğunuz kalabalık çevrelere e, girecek olabilir. Aynı zamanda e, hayalini ve yeteneklerini insanlara ve kitlelere duyuracak olabilir. E, aynı zamanda burada dostların ve arkadaşların da desteğini göreceğinizi söyleyebiliriz. Şimdi bu tutulma e, oldukça önemli bir tutulma çünkü e, önemli bir sabit yıldızla kavuşuyor arkadaşlar kabut algol sabit yıldızıyla e, kabut algol sabit yıldızından bahsedeceğim e, zaten daha öncesinde de bahsetmiştim çok çok eski videolarımda e, ancak e, bu tutulmayı anlatırken bu sabit yıldıza da değiniyor olacağım e, onun e, mitolojik tanımına da değiniyor olacağım. Burada 27 derece boğa burcunda kabut algol sabit yıldızıyla kavuşan bu tutulma bizi biraz duygusal olarak hırpalayacak arkadaşlar. Neden? Kabut algol biraz kayıpları, biraz feda edilen şeyleri sembolize eder astrolojide. Dolayısıyla burada özellikle aşk hayatınız ve çocuklarınızla alakalı bir şeyleri feda etmek zorunda olduğunuzu, bir şeylerden vazgeçmek zorunda olduğunuzu hissettirecek deneyimler yaşayabilirsiniz. Yani hayatımın keyifli şu yönünden vazgeçmek zorundayım. Hayatımda beni mutlu eden bu Bundan vazgeçmek zorundayım. Bir büyük hayalim için, bir büyük hedefim için bunu kaybetmeyi göze almalıyım dediğiniz bir konu, bir gündem açığa çıkacak gibi. Ve bu tabii ki duygusal bir takım hezeyanlara da sebep olabilir. Çok fazla detayına girmeyeceğim bu video içerisinde bu tutulmaya dair. Zaten planlarımda buna uzun uzun yer vermek var. Uzun bir yayın yapmak var arkadaşlar. Dolayısıyla çok kısaca bir takım püf noktaları paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Evet 21 Kasım tarihine geldiğimizde Güneş Akrep Burcu'ndan çıkıp Yay Burcu'na yerleşiyor. Güneşin Yay Burcu geçişiyle beraber biraz daha içe dönüş sürecinizin başlayacağını söyleyebilirim Kasım sonu itibariyle. Artık iç dünyanıza, ruhunuza, özünüze dönmeye başlayacaksınız. 12. konular özellikle sezgiler, rüyalar, geçmiş meseleler, bilinçaltı, bilinçaltı. E Gizli konular sizden saklanan veya sizin saklamış olduğunuz konular daha çok sanki Gündem maddesi olacak gibi gözüküyor. Sevgili onak burçları. Hemen akabinde 24 Kasım tarihinde Merkür de yay burcuna geçiyor. Merkürün ve güneşin 12. evinizde olması ile beraber özellikle rüyalarınızın e, çok önemli olacağını söyleyebilirim. Mutlaka Kasım sonundan itibaren Aralık ayının ortasına kadarki dönemde görmüş olduğunuz rüyaları not almanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten e, rehberlik edebilecek cinsli rüyalar olabilir. Bunun yanı sıra e, Rüyaların haricinde bazı korkularınız, bazı kaygılarınız, yüzleşmekten korktuğunuz durumlar ile de karşı karşıya kalma ihtimali söz konusu. Ee, buradan... Geçmişteki meselelerin tekrar kapınızı çalarak belki eski bir dostun eski bir aşkın kapınızı çalarak size geçmişteki bazı durumları hatırlatması gibi durumlarda söz konusu olabilir. Aynı zamanda e, arkanızdan dönen bazı dedikodular sizden saklanan bazı durumlar veya sizin insanlardan sakladığınız bazı konularda zihninizi fazlasıyla meşgul edebilir. Böyle gizli bir durum varsa bu durumlar açığa çıkabilir gibi de gözüküyor açıkçası. Evet, ayı kapatırken 26 Kasım tarihinde e, güzel bir görünüm meydana gelecek. Satürn ve Kiron arasında destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Aslında 2021 senesi boyunca etkili olan bir görünümdü. E, ancak tabii ki tam zaman zaman da e, tam görünümler meydana getiriyor. 26 Kasım da bu tarihlerden birisi. Satürn 8 derece kova burcunda bulunurken, Kiron da 8 derece koç burcunda bulunuyor olacak. Yani sizin haritanıza baktığımız zaman ikinci ev ve aynı zamanda dördüncü evde güzel bir görünüm meydana geliyor. Bu özellikle kazançlarınız noktasında güzel etkileşimler olacağını göstermekte. Ev almak, yatırım yapmak, gayrimenkul satın almak veya bununla alakalı projeleriniz varsa bu alanda ciddi bir destekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aileden kalan bir miras veya sizin kazanımlarınızla yapacağınız bir yatırımın e, hızlı sonuç vermesi, pozitif sonuç vermesi gibi durumlarda e, söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda ailevi ilişkileri iyileştirmek ve şifalandırmak adına da Oldukça şanslı bir sürecin içerisinde olacaksınız. Aslında Kasım ayı boyunca etkili. Ama Aralık ayında da bu tesirleri görmeye devam ediyor olacaksınız. Sevgili Onak Burçları. Evet Kasım ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım huzurlu, bereketli, sağlıklı bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.